selam ben sultanoğlu iyi ve güzel insanların kanalı yani sizin kanalımız kanalınıza hoşgeldiniz dünkü videomuzda iki zamanlı motorların tetik arızasından bahsedeceğiz ümit ediyorum beğeneceksiniz ben sözü fazla uzatmadan Erhan ustama bırakıyorum Buyurun usta selamünaleyküm arkadaşlar bu ara çok sorulan bir soru tetik arızası motorum çalışıyor tetiğe basıyorum tetik çalışmıyor gaz demiyor diyor bunun içinde özellikle söktüm Gaz teli var. Bu gaz teli tetiğe bastığında garburatürün gaz pedalını çalıştırması lazım. Çalıştırmıyor. Yani ileri geri i̇leri gitmesi git, lazım. Geri şimdi. Gazı gaz artırıp teli, eksiltmesi gaz lazım. atmış. Onu, onu anlatacağız bugün. Şimdi başlıyoruz. Görmeniz için özellikle söktüm yine diyorum. Gördün mü abicim? Bak hiç ileri gitmiyor. Şimdi tak, tak, ben bir daha görse mi? şurayı çekeyim bak. Oradaki bak şu tel. Hı. Şu da telin ileri doğru gidip gelmesi lazım. Tabii tabii tabii. tabii. Ama o sadece sallanıyor, evet. hareket etmiyormuş gibi. Tabii. Şimdi başladık. Kızarın alt tarafını çeviriyoruz. Şu alt yuvada bir vida var. Şuradan göstereyim abi. <gülüyor> Gördün tamam. de mi abi? Evet. abi. Ben şimdi benim de görmem lazım. Tamam sen bakabilirsin Bunu söktükten sonra Pidamızı aldı. Bunları buraya koydu. Şimdi görüyorsun değil mi abicim bak. Bak tetik da değil. Bunu bir karga bunun yardımıyla Burada iki tane delik var. Üye değil üstteki küçük deliğe takmamız lazım. Çamaşır mandallarının yayı oluyor ya onun girmesi gibi. Evet <gülüyor> Hafiften Yedik ve girdi. Bak şimdi evet, şimdi gördüğünüz gibi evet. orada çalıştı. ileri doğru hareket başlamış oldu. Tamam, bu, bu kadar basit bir, bir arzası aslında büyük bir soru. Bundan sonra da şuna dikkat etmeli. Tetik basılı şekilde bunu kapağı yuvaya kapatmaları lazım. Tamam. Şöyle. Yani. <gülüyor> Ki tel bu arada kalsın. Bir parmağınızla tetiğe basılı tutarken diğer elinizle takıyorsunuz. Evet. Değil mi? Bak biraz önce hiç Şimdi bunu taktık, taktıktan sonra altını çeviriyoruz yine. Miknatıslı bir tornavidi olursa daha iyi olur. Sorunumuzu çözmüş olduk. Evet. Teşekkür ediyoruz ben usta. Teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Ümid ediyorum beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.